Ege Fren 1987 yılında Ege Endüstri içinde bir ateli olarak İzmir'de kuruldu. Faaliyet alanı ticari araç üreticileri için orijinal fren, fren parçaları ve parça imalatıdır. Üretimizin yüzde 75'i ihracat, 25'i ise iç piyasa için yapılmaktadır. Artan müşteri beklentileri, yürütmekte olduğumuz proje sayısı, ürünü klasik metotlarla yürütmemizi zorlaştırmıştı. Süreci dijitalleştirmek için PLM yazılımı arayışına başladık. Yaklaşık 4 aylık araştırma sonucunda Windchill yazılımında karar kıldık. Seçimimizde tecrübeli ve istekli informatik ekibinin etkisi çok önemli olmuştur. Şirketimiz Windchill'e geçiş sürecinde metodolojik bir proje yönetimi anlayışı sergiledi. Farklı bölümlerden kişiler bir araya gelerek beklentilerimizi değerlendirdik, ihtiyaçlarımızı analiz ettik, bu analizden yola çıkarak hedeflerimizi belirledik yapılan detaylı bir fizibilite sonrası Informatik Innovation ve PTC Windchill PLM ile yürüme kararı aldık. Hedeflerimiz doğrultusunda 2D, 3D, BOM yönetimi, proje yönetimi, doküman revizyon sürecimizi, SAPMA, MDTF, RFQ süreçlerimizi ve proje yönetim sistemimizi Windchill'e aktarıp aktif olarak yürütmeye başladık. PTC Windchill PLM ile SOLIDWORKS ve Katya platformundaki CAD verilerimizi ilişkili tüm dokümentasyon ile tek bir kaynaktan yönetebiliyor, lokasyondan bağımsız eş zamanlı tasarım ve mühendislik imkanı sağlıyoruz. Revizyon süreçlerinde CM2 süreçlerine uygun kurgulamış olduğumuz değişiklik yönetimi iş akışları ile değişiklikten etkilenen parça ve ilişkili dokümanları kolaylıkla tespit edebiliyor ve ilgili tüm departman ve sorumlar bazında gerekli aksiyonları alabiliyoruz. Winchill içerisinde yaptığımız çeşitli özelleştirmelerle süreci şirketimizi özel hale getirip şirket dinamitlerini de değiştirmeden ilgili onay stratejilerini ve yeni aşamalarını devreye almış olduk. Sapma ve mühendislik değişikliği süreçleri de aynı mantıkta ele alınarak başarıyla devreye alınmış olduk ile geçişle birlikte mevcut tüm proje planlarımızı ile aktarıp yönetmeye başladık. Bu sayede proje kaynaklarını ve takvimlerini etkin olarak yönetebiliyor, iş akışları üzerinden proje görevlendirmelerini yapıyoruz. WinChill ile ortaklaşa yürütülen dijitalleşme süreçlerine teklif verme sürecinde de dahil ettik. Ege Frene'e gelen tüm teklif isteklerini WinChill üzerinden takip ediyoruz. Teklif taleplerinde yer alan ürünlere ait bomlar ve datalar WinChill'e yüklendikten sonra, kurgulanmış iş akışları üzerinden ilgililere iş talebi olarak gönderilmekte, fizibilite, maliyet analizleri, teklif verilmesi ve teklif onayı sonrası proje oluşturulmasına kadar tüm süreçler tek bir iş akışı üzerinden etkin olarak yönetilmekte ve raporlanmaktadır. Şüphesiz ki tüm bu hassas konuların hedeflenen sürede başarılı bir şekilde devreye alınması, Fren ve Informatik İnovasyon proje ekibi ve yöneticilerinin bilinçli bir şekilde sürece yaklaşması ve sahiplenmesiyle olmuştu. Sürece etkin katılım ve katkı sağlayan EgeFren proje ekibine ve informatik inovasyonun alanında uzman değerli çalışanlarına çok teşekkür ederiz.